Evet, hadi farklı bir oran orantı problemi yapalım. Bu biraz klasik bir soru. Diyelim ki, belirli bir sayıda meyve ile başlıyorum. Yani belirli bir sayıda meyvem var. Evet, buna birazdan geleceğim. Fakat oranı biliyoruz. Elmaların oranının, elmaları kırmızı renkle yazalım, evet. Elmaların portakallara oranı, portakallar için renk tabi ki bayağı tanıdık. Ee, oranj, turanj ya da turanj diyor bazı insanlar, çok gülüyorum, neyse. Diyelim ki, diyelim ki, diyelim ki oranın kaç olsun? 5'e 8 olsun. 5 bölü 8 olsun. Evet. 5'e 8 şeklinde de yazabiliriz. Bu, elmaların portakallara oranı. Bu problemle bildiğimiz diğer bir şey ise, 15 elmayı eksilttiğimizde, yeni oranın 1 bölü 4 olması. Elmaların portakallara oranı 1 bölü 4 oluyor. Evet. 15 elmayı çıkardıktan sonra, Elimde toplam kaç tane meyve olacak? Soru bu. Toplam kaç tane meyvem var? Hadi burada cebiri işin içine katalım. Başlangıçtaki toplam meyve sayısı x olsun. Bittiğinde toplam kaç meyvem olacak? Meyvem kalacak. 15 elmayı çıkarıyoruz ve portakallar aynı kalıyor. Yani x eksi 15 Farklı bir renkle yazayım, yani x eksi 15 toplam meyve sayımız olacak. Bu iki şeyin doğru olduğunu biliyoruz, bunlar kesin. 5 bölü 8 oranı ile başlıyoruz. Başlangıçta elmaların portakalları olan oranının 5 bölü 8 olduğunu biliyoruz. Yani başka bir deyişle meyveleri gruplara bölersek her bir grupta eşit sayıda elma ve portakallar olacak. Bu demek oluyor ki 13 meyvelik her bir grubun içinde 5 tane elma, 8 tane portakal varmış. Bana söylediği şey, 13 grupluk meyvenin içinde 5 elma, 8 portakal oldu. Peki kaç tane 13 meyvelik grubumuz var? x toplam meyve sayım. x'i 13'e bölersek, bu sayı bizim toplam grup sayımız olur değil mi? Yani x eksi 15 bölü 13 toplam grup sayımız. Şimdi her bir grup için 5 elmam var. O zaman kaç tane elma ile başladım? Bu grup sayısı. Her grup için 5 elma var. Yani bunun 5 katı elmam var. 5x bölü 13, 5x bölü 13 elma. Her bir grubun içinde 8 portakal var. Kaç tane portakalım var? Bunun 8 katı portakalım var. Bu dediğim tabi grup sayısı olan x eksi 15 bölü 13. Çünkü bunların her birinin içinde 8 tane portakal var. Yani 8x bölü 13 portakal. Evet, yeterince makul. Bu benim başlangıçta elimde olanlar. Şimdi işim bittiğinde yeni oran, yani elmaların portakalları oranı 1 bölü 4 oluyor. 1'e 4'e dönüştü dağılım yani. Yani başka bir deyişle, her bir 5 meyve için bir tane elma, 4 tane portakalım oluyor. Bu da makul. Peki kaç grup meyvem var? Pekala bu 15 tanesini çıkardıktan sonra elimizde kalan toplam meyve sayısı. 5'lik kaç tane grubumuz var? Toplam meyve sayısını alıyoruz. x eksi 15. Grup başına düşen meyveye toplam meyveyi bölüyoruz. Tekrarlıyorum. Grup başına düşen meyveye toplam meyveyi bölüyoruz. Bu kaç tane 5'lik meyvenin bulunduğu grup? Her grup için bir tane elma, dört tane portakalım olacak. 15 tane elmayı çıkardıktan sonra geriye kaç tane elma ve kaç tane portakal kalıyor? 15 meyveyi çıkarttım. Peki bunu biraz düşünelim, kaç tane elmam olacakmış? Bu grupların her birinde bir tane elmam var. Yani grup sayımız elma sayımıza eşit. Yani x eksi 15 bölü 5 tane elmam var. Peki, kaç tane portakalım var? Bu grupların her biri için 4 tane portakalım var. Yani grup sayısı çarpı 4 tane portakalım var. Bunu 4 bölü 5 çarpı x eksi 15 portakal şeklinde yazabiliriz. Bu sadece 5 grupluk meyvelerin 4 katı. Şimdi ne değişmedi? Elmaların sayısının yazım şekliyle oynadım ama toplam portakal sayım hiç değişmedi. Bu sayı başlangıçtaki portakal sayısına eşit. Yani bitişteki portakal sayısı başlangıçtaki portakal sayısına eşit. Bu soruyu çözmek için birçok yol var ama en basit hali şu an gözümüze çarpanı. Hadi x için bunu, bu denklemi çözelim. Evet, bu şuna eşit olmalı, bu hiç değişmedi. Yani 8x bölü 13 eşittir 4 bölü 5 çarpı x eksi 15. Bunun çözmenin en iyi yolu iki tarafı da 5 bölü 4 ile çarpmak. Yani 5 bölü 4 çarpı, 5 bölü 4 çarpı bunlar sadeleşir ve 1 kalır. Peki buna ne olur? 8 4'e bölünür ve 2 kalır. Evet, yani 10x bölü 13 olur. 10x, 10x bölü 13 bu denklemin sol tarafı. Bu eşittir x eksi 15. Şimdi x'i iki taraftan da çıkartalım. Elimizde, şimdi elimizde 10x bölü 13 eksi x eşittir, eksi 15 var. Biraz aşağıya indireyim ekranı, peki bu ne demektir, bu neye eşit olacak? Bu, 10x bölü 13 eksi 13x bölü 13 ile aynı şey değil mi? Bu sadece x. Bu, bu da eşittir, eksi 15. Yani, eksi 3x bölü 13 eşittir, eksi 15. Şimdi denklemin iki tarafında Eksi 13 bölü 3 ile çarpalım. Bu tarafı eksi 13 bölü 3 ile çarpalım. Bu rakamı seçtim çünkü sadeleşme istiyoruz, sadeleştirmeye çalışıyoruz. Bunlar ve eksiler sadeleşir. Yani bu tarafta sadece x kaldı. Peki sağ taraf neye dönüştü, ne oldu, sağ tarafta neler oldu? Eksiler sadeleşti. 15 ve 3'ü, 3'e bölebilirim, böylece 5 olur ve bu da 1'e dönüşür ve sadece 5 çarpı 13 kalır. Yani çarpı artı 13, pozitif 13. artı Artıyı sadece negatiflerin sadeleştiğini anlayın diye yazdım. 2 Negat negatifi çarptığımız zaman pozitif oluyordu değil mi? 5 çarpı 13 kaçtır? Evet, 5 çarpı 12 60'tır. Yani x eşittir, o zaman 65 olur. 12 tane değil, 13 tane değil mi? Fakat bu cevabımız değil. x kaçtı hatırlayın. Başlangıçtaki meyve sayımız. Bunun 65'e eşit olduğunu bulduk. Fakat sorunun bize sorduğu şey, 15 elmayı çıkardıktan sonraki toplam meyve sayımız. 15 elma gittikten sonra. Yani 15'i çıkarırsak kaç olur? Soru bunu soruyor. Yani 65 ile başlayıp 15 çıkarıyorsam zaten 50 tane meyve mi olur. 50 tane meyve. Bize sordukları şey de buymuş. 50 meyve. Eğer isterseniz siz kaç tane elma ile başladığımızı, kaç tanesiyle bitirdiğimizi ve portakal sayılarını bulabilirsiniz. Evet. Hoşçakalın.